Herkese arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kutu açımı yapacağız ama bildiğimiz gibi kutu açımdayım gelin nasıl göstereyim. Enge spor yap günlerindeyiz. Bugün böyle spor yapacağız şaka. Kutu açımı yapacağız önce ilk sporumuzu yapalım. Evet arkadaşlar bunu bize hocam söylemek çekim diye de biz bunu vardı O yüzden ben de bununla çekiyorum daha kolay oluyor kaç oldu saymadım şınavda çekiyoruz ondan sonra çekerim Evet arkadaşlar dediğim gibi bu da kart bir çalışma olacak nasıl diye sorarsınız yani bu sefer şöyle şimdi açtığım kartlardan çıkan kaleci çıkar bilmiyorum onu for çıkar for ve çıkmaz e, çıkana göre kadar okuyacağım 4 yani mecburen zaten 4 kart atacağız. Yedek medek yaklaşık 7-6 kart falan atacağız. E ondan önce ben bir şunu yerine koyup geleyim. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar bu arada ne istiyorsanız söyleyin. Burada kart kalmış. Kenara koyabiliriz bunu. Şimdi güzel ter seçelim de kaleci maleci çıksın yani. Şunda garanti kaleci vardır bende. Kaleci Costa zaten geçeceğiz edelim. Nerede? Ronaldo çıktı gördüm. Ronaldo tamam maç bizde. Evet Ronaldo en kodu Knaf Tam açalım. Arkadaşlar bu arada hangi çekilişten istiyorsanız söyleyeyim. Yeni bir çekiliş de yapabilirim. Yani top falan, top, forma, krampon. Bir tane kaleci ayarlarız. Messi, Figo, sahne. Aha antrenör çıktı Figo. Bir tane kaleci çıkarsa harika olacak. Niye harika oluyo? Çünkü sakın kurtaracak bir kaleci şu an zaten 5 uçuyemiz yenilebiliriz ama onarlı ile mesle çeviririm Tabi çıkarsa Bir kaleci istiyorum Janotlok Janotlok var Bitti Bir daha Alisson var İki sevinecek İki seçenekten biri Alisson dedim ki de Alisson baba Onunda kim Agüero, Acimessi. Bak bundan da antrenman olabilir. Tabi böyle yaşlı yaşlandığında. Acimessi seni 2000 kaç 2000 59. O kadar yaşlandın mı sen? Arjantin uzur uzur eve Evet. Şimdi 3 tane açtık. Üç, Üçüncüden kaleci çıktı. O yüzden şimdi rahatız Bir de stoper çıkarsa uff. Bitti ya. Stoper'dan Van Dijk. Emre Can stoper değil. Diyebilirsiniz. Ön numara. Mecburen stoper'dan oynatırız o çıkarsa. Van Dijk onun var. Başka birisi yok. Bir de Hakan Çalhanoğlu Hakan Çalhanoğlu çıkacak. Bir sarbaşı usta bir fazla verecek. Ama abicim ne gerek vardı şimdi o kadar zahmet ettiğini niye geldim yani. Çalmadı. Evet mecburen şimdi. Aynısı. Arkadaşlar bir de bu challenge aynısı çıkmaması lazım. Aynısı çıkarsa kadroyu kimi koyacağız? Dedim ya şimdi bir tane daha aynı alabiliriz. Aynı çıktı. Of güzel. Arkadaşlar e, biliyorsanız Şu an e, Şunun hangi takımda olduğunu yazın Odır, geç. Çünkü önceden de Malik'te oynadığı için önceden, Önceki Forması olabilir yani Önceki fotoğrafı Evet Hangisini seçelim Niye düşünüyorum şu Çünkü aynısı çıkarsa Yapamayız Evet hani 7 tane atacağız ya arkadaşlar o yüzden mecburen bir tanesi çöpe gitti. Arkadaşlar yine diyeyim. Hangi çekilişi istiyorsanız yazın yorumlara ama abone olup like atmayı unutmayın. Tamam yedek kalecimiz de çıktı. Yani yedek kaleci çıkmasına gerek yoktu zaten bir tane yedek kalecimiz var. Şu an giyindik arkadaşlar. bize kim kaskolar? stoperimiz stoper biraz Messi var Analo var Luis Gustavo var tabi iyi de iyilebilirsiniz Fenerliğe göre çok iyi bir oyuncu ama P var daha ne olsun kardeş Aguero var evet bu karttan sonra evet bu kart son aynı çıkman olur Neymar çıkabilirsin onun yanında Vedat da çıkıyor da aynı çıktı. Alayım da belki düzeliriz. Oo, stoper çıktı. Stoper. Stoper çıktı, stoper. Oy. Ey Ronaldo'nun, aman Ronaldo değil. Messi'nin no, oldu çıktı. Hemen aşağı dikdörtno kim? Thiago Messi 9 so. Allah yamanet bunda. Doğum tarihi, durum tarihi. Ben vakalar çıkmış şey 2012 Burcu Akrep Uff ben bunu yer bitiririm Evet arkadaşlar benden bir yıl sonra Uf, hiç dikkat etmemişim Hakan Çalahon'u da çıkmıyor Evet yani Zaten iki kaleci çıkkımız olduğu için ikisinden birini kuracağız Şöyle şuraya doğru hemen gelelim arkadaşlar Kaleci'den başlayalım. Tabii ki Alisson yani. Başka kim olacak? Başka bir çare yok zaten. Evet arkadaşlar bu arada yedeklerimizi falan da kuracağız. İyiyim. Şimdi birinci kişimiz. Tamam. Şimdi iki stoper'den devam edelim. Tabii düzgün yapmamız lazım. Yırtamazsın. One time. Abi bey şu adamdan kim geçebilir yani? Mantırken kimse geçemeyen için bu maç bizde. Zaten bir de Ronaldo Messi de var. Bir de Neymar olsa daha iyi olur. Hı. Bu sefer sol kanatı kim gelip onu oynayayım işte. Şemap beyi yanına koyalım. Hı. Ben sana kaleciye deyim. Şöyle şimdi Orta saha lazım da. E, Bunlar da su kanıt temizlisiniz. Oradakine de hangisini koyuyorum ben. Şu on numaraysa orta sahadır. onun bilirim ki. On numaralar orta sahadır. Şöyle. Abi bu da geçer mi? Yani geçmez çünkü. Eğer onu koyarsak zaten maç mecburdan Mecbur light koyacağız ama... Merhaba, kaldığımız için like koyacağız, yoksa ben nerede, light nerede? Hiç fena bahçeli bir koyduğunu görülmüş mü? Evet arkadaşlar, şimdiye kimi koyacağız? Orta sahada, başkası var mı? Bir ona bakacağız. Şimdi, sol kanat, sağ kanat, sağ kanat. E burada zaten kanat çıkmış. E bu ne? Aga bana hep kanat, kanat, kanat. Kanatlı oyun kuracağız. Buradaki sokak hayatı en müthiş ya. Santrofort yazıyor. İyi. Ne olacak şimdi? Tabii ki bizim en iyilerimizden şöyle şunu şöyle, şöyle yapsak. Düşündüm de şimdi kaç kişi oldu? 5. Daha altı kişi var. Şöyle yapacak. Avgoero'da map'i de oynatacak. Yoksa unutmasak mı? Aa, hangisi? Sol kanat burası sol kanat. Ee, bunu koyarız işte. Aa burada çıkmamış. Herhalde önceki açtıklarımızdan. Burada çıksak koyardık da çıkmamış işte. Evet. Kim var? abi diye. Onu adayı oraya koyduk. Çok karşı gitsem. Şuradan şöyle. Sane de çıkmış bak. Genişte çıkmış. Ha. Sağ kanatta onu koyduk da. işte şimdi sıkıntımız var. Kına bir sağ kanat Nasıl şöyle oynasak ne olur ki? Bence güzel bir taktik. Her taraftan kanat kanat kanat taktik. Kim, ya, kim yaptı bunu diye sorarsanız. Herkes bilir ki İsmail hayırlı Evet. Şimdiki. Sol kanatta da birisi lazım. Enkodu orta sahaya koysak da hiç adam kalmaz, malmaz. Sol kanata koyalım. Kim Hakan Çulhan oldu? Çulhan ile aynı yere koyacağız. Kaç kişi kalp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. An. Bitmiş. Allah'tan en yok He. Hem makemi Tabii ki empat. Adam Tamam diyorum. Agoya bekle Ben çok yoruldum. Su içip geliyorum der. Şöyle biraz daha yakınlaştıralım ki siz de gör. Birbirlerini iyi yakınlaştıralım. Evet empat. Fırtına gibi. Arkadaşlar hangi takımı tutuyorsunuz? Bu arada sorun. Yani sorayım. Evet arkadaşlar kaç olmuş? Hemen sayalım. Ona göre oyuncak eksik veya daha çoksa çıkaracağız ve koyacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demek ki bir tane eksik. Şimdi acaba en kodu yok mu koysak yoksa Agüero'y mu? Arkadaşlar şimdi zaten yedek çok az olacağı için Babam bana hep orta saha önemliler. Ben de orta saha önemli olması için. Tabi en kodunun nasıl, ne kadar faydası olacağı belli olmaz. Ama koyduk işte. 11 kişi oldu arkadaşlar. Ondan öncesinde ben bir şöyle, şöyle yapayım da şöyle olsun. Evet arkadaşlar. Bu kadroyu kim geçer bir bana söyle. Tabi ben geçerim ayrı. Uluyor Gustavo. Top geçmez. Adam geçer. Alisson. Ee, kendi girer top girmez. Çok güzel uyduruyorum değil mi arkadaşlar? Evet şimdi yedekleri zaten. Bir bu yedek olacak. Şöyle hızlı yapıyorum. Bir bu yedek olacak. Canabla Aksane. Aguero. Başka da Allah'a emanet gidiyor. Evet arkadaşlar zaten burada kullanmadım. zaten iki tane çıktığı için bunu kullanamayız. iki tane gerçek hayatta halihsiz olan falan olmadığı için. Evet arkadaşlar önce dizilişimize bakalım. Evet biliyorsunuz ki böyle bir diziliş yok. Ve 2 bir, iki, üç, dört, beş, beş, iki, 5-3. bitiş diziliş. Kim geçer bunu ya? Arkadaşlar bak. Bu sakatlansa yerine bunu koy, arkanı çekeriz. Yani aslında onu da düşündük biz. Sakatlanan oyuncuya lavo eroyu koyarız. İki for ve çat küt bat. Evet arkadaşlar. Hangi oyuncuyu en çok seviyorsunuz? Yorumlar kısmına yazın. Ve hangi çekiliş istiyorsunuz onu da yazın kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atın, yorum yazmayı da unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Evde kalın, sakın dışarı çıkmayın. Siz de spor yapın.